Burada bir polinom görüyorsunuz, sizce bu polinomu x eksi 2'ye bölersek kalan ne olur? İşte sorun bu. Tekrar ediyorum, bu polinomu buna böleceğiz ve kalan olup olmadığına bakacağız. Evet, isterseniz bu uzun bölme işlemini yapıp kalanı bulabilirsiniz ama size bir ipucu vereyim. Eğer polinomlarda kalan teoremini kullanırsanız bu uzun işlemi yapmamış ve böylece defterinizde daha az yer kullanmış olursunuz, daha çabuk çözmüş olursunuz. Bu video kalan ile ilgili izlediğiniz ilk video ise, önce bu konudaki diğer videoları izlemenizi öneririm. Evet, hazırsanız bir deneyin. Denediniz, sonucu da buldunuz, biliyorum. Şimdi soruyu beraber bir daha çözelim. Öncelikle kalan teoreminin ne olduğunu hatırlayalım. Diyelim ki, bize Px polinomu verilmiş olsun ve Px'i x eksi a'ya bölmemiz isteniyor. Kalan teoremine göre, bu bölme işleminin kalanı pa olur. Evet, kalan eşittir pa. Buradaki örnekte px bu. A nedir diye sorarsam, bakalım. a da 2 olmalı. Bakın burada a'nın eksi işareti var. O halde a pozitif olmalı. Evet, a'nın da 2 olduğunu belirlediğimize göre, kalanı bulmak için p 2'yi bulmamız yeterli olacak. P 2 eşittir. Eksi 3 çarpı 2'nin küpü, yani 8. Eksi 4 çarpı 2'nin karesi, yani 4. Eksi 4 çarpı 4, artı 10 çarpı 2, 20 eder. Eksi 7, eksi 24, eksi 16, artı 20, eksi 7 işleminin sonucunu bulmamız gerekiyor. Eksi 24, eksi 16, eksi 40 eder. Eksi 40 artı 20, eksi 20 ve eksi 7, eksi 27 eder. İşte kalan. Eğer kalan teoremini kullanmamış olsaydık, o uzun bölme işlemini yapmamız gerekecekti. Tabii bölme işlemini yapmanın da bazı artıları var. Mesela bölme işlemini yapınca bölümü de bulabilirsiniz ama bizden bölüm istenmiyor. Ve işte bu sebeple bölmeyi yapmamıza gerek yok. Yine de bölmeyi yaptığımızı düşünürsek ne yapacaktık? Px'i x eksi a'ya bölecektik. Orada bölüm olacaktı. Mesela bölüme qx diyebiliriz. Sonra uzun uzun bu bölme işlemini yapacaktık. Hatta bu sayfaya sığmayacaktık ve sonuç olarak da bir noktada bölenin derecesinden daha düşük dereceli bir terim elde edecektik. Hatta biraz daha düşündüğümüzde görüyoruz ki bu örnekte bölen birinci dereceden olduğu için, bölen birinci dereceden olduğu için kalanın derecesinin sıfır olması, yani kalanın bir sabit olması gerekiyor. Her sonuç olarak eksi 27 bulacaktık ama sizin de gördüğünüz gibi, sizin de gördüğünüz gibi kalan teoremi bizi tüm bu sıkıntılardan kurtardı ve sonuca daha kısa ve daha kolay bir yoldan ulaştık.